Adam aslında futbol taraftan. <gülüyor> Babel at ramazan. Ramazan. <gülüyor> ramazan. Babel at Ramazan. Ney? Ne oluyor? Babel Ramazan. Babel at Ramazan demiş ki abi döneyim mi <gülüyor> iyi dönerim. <gülüyor> o ne demek ya? Gizli olumsuz oğlum ya? Abi döneyim mi iyi dönerim. ya <gülüyor> deli midir nazır <gülüyor> <mıdır>? manyak ya. Just <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne ya? Kane bu abi. ne ya? Sözü bayağı bir dolu. Oğlum. Lan, oğlum, ver, Marcha, sana... Rotate rotate. Bana gelin bana arkadaşlar. Amına. Kemal gene oynuyor şimdi. Bu çocuğu. Ya ne koydu bu. Toncan'ın adamı niye kesiyorsun Aa Ferit. Senin ben daha seni görmedim oğlum. Lan Ferit bağırıyor kız. Ferit Oynayacağız oyunu sikeyim. Benimle Ya. <gülüyor> Lan şu eve bırak eve eve beni eve bırak. Lan ben, ben, ben, ben seni görmedim bu Ruspu çocuğu. Orda amına koyayım ya. Bist. Ya ne oluyor ben de anlamadım da. Ya geç beni küfürü mü dinleyeyim Notomuzun yayın boyunca? Harika tarzında. Oraya vursan diye. Direkt... Ya azıcık. Ne oldu orada arkadan biri ses mi açtı? <gülüyor> otoban var hiçbir yere bağlanmıyor. Bak deminden şimdiye geliyorum. Böyle gidiyorum buraya geliyorum geri. Sizin buralar da bir yere bağlı değil. Üf. Milletin çeti zehir gibi. <gülüyor> benim çet oturuyor baba orospu çocuğu ama nasıl yanlış yapıyor bak piçti Evet. <gülüyor> o şey değil mi ya benim çet. Çatı... <gülüyor> nasıl yanlış yapıyorsun abla? Koran Rus gıdadan geçer mi? Hepimizin şey, sorunu, hepimiz dışarıdan yemek siparişi vermek istiyoruz ama korkumuzdan veremiyoruz. Bakalım sipariş verirsek ölür müsün? Korona virüs geçer mi? Korona gıdadan gıdaydan geçer. Dışarıdan sipariş vermeyin. Ama o gıda yenip de bağırsaklarına nasıl girdiği için vücudunuza girmez. <gülüyor> Bu ne? <gülüyor> Çok güzeldi. 20 sap mı geldi? Durdurup hemen kontrol edeceğim. Yeteri saat çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Konuşamadım. Keşke bir <mi> de <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Oo, harika ya. Yeni sablarım var. Yaşasın. Yeteri sağa. Öpüyoruz seni çok buradan. Sen kendin de sab olmuşsun. Hoş geldin aramıza. Kalp atalım. Kalp çık, karp çık. Sarı var Kemal'de büyük ihtimal Ooo oh, yeah. tamam. oh, bir sürü abonemiz var Abi ne yaptım ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi Refleks bastım yemin ederim Refleks bastım böyle şey diyor ya Bas hemen diyor ya bana ben basasım geliyor Kompetitif ruhum var içimde benim böyle patlıyor <gülüyor> Viltor 3 lira link değiştirdim reis Ş Şöyle örnek bırakayım <gülüyor> Başka şeyler de yaparım lazım olan tamamdır bakarım Eyvallah teşekkür ederim <gülüyor> Evet <ç> <gülüyor> Ya sonra ben şanssızım diyorum Gelip diyorlar ki Abi neren şanssız senin <gülüyor> Oğlum bunu Başka bir insan yapabilir mi bilmiyorum ya İki, <gülüyor> iki. <İç. gülüyor> <gülüyor> ya tam olarak anlamadım ama arabanın bir tanesinin de düz olması gerekiyordu galiba, değil mi? <gülüyor> oh, çok iyi, çok çok iyi. Yemin ediyorum gözümden yaş geliyo ama. Yok. <gülüyor> ya yeni abonelerden yalan yazanlar var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baga girdim. Yok şanssız değilim. <gülüyor> Gelir, çekir, Gelir, ol, soğuk. Soğuk <gülüyor> o ne oluyor? Ne da Abi da... ya. Oğlum çok yoruldum fıstık ben yine varayım. Hoş geldin. Kemal ya gerçekten. Ah götüm. Ananı sikeyim. Ah. Ah. <gülüyor> <Götüm>. Ah. <gülüyor> ah. VR oynadık çok tehlikeli oldu çünkü kasa götüme girdi. Koa. <gülüyor> ya Bak, çok kötü çıkıyor. ya. Tamam mı? Koğa. Şunları <gülüyor> aldım. Ne yapıyoruz? Büyük harf evet. Senin ben geçmişini sükim. Sen salak mısın oğlum mı? Bu? Buna ne gerek var ya? <gülüyor> Beni önden ikaz etmen lazım değil mi ama abonelik istiyorsan? Bu diğeri kim? İşte gelecek. Hani Eksecil çok teşekkür. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aynı anladım. Bilmem ne olduktan sonra biraz da feminist bir bakış açısıyla işte kadın özgürlüğü. Ya kardeşim, ben burada sanki entel dental yorum yapmışım gibi bana muamele etmeyin. Olamaz <gülüyor> söylüyorum. Sen entelektüel birisiniz ya. Hayır. Evet. Hayır, entelektüel babandır entelektüel. Sen. Aydın birisisin. Ben gidip sigara alacağım. Aydın'ın görevi topluma ışık tutmaktır. Babandır Aydın, hadi yallah. Bana da ışık geçeceği, bana da çay götür Aydın. <gülüyor> <gülüyor> Oha biri Aydın ben... Bir çay koyacak. <gülüyor> Oha, sevgilisi değil mi galiba? Alo? Ece? E Erciment abi. Alo? Alo. Ece? Alo? Watch. Alo. Ha bu Ece? sen misin? Kaç Niye cevap sen? vermiyorsun ya? <gülüyor> ama o da Ece ben anlamadım sen kaç demişsin? Aralık'sın, ee, kaç Haziran'sın? Harika olmadım ama. Özellikle saçmaladım ben burada gelmemeye. Ama böyle rağmen. bir şey yok. Sen kaç Haziran'sın? Hayır, yani oradaki Ece de yeni geldi ya. O çok komik oldu. Oradaki yani Ece yeni de yeni geldi. Ben yeni gelmedim ki. İşte geçmiş Ece alo deyip yeni geldi. Ne? Bak? Reca, sen kaç? Aa Erçuman abi. Alo. Abi bu Erçuman abi bir dakika sen kaç sen... Bir, 15 Benim 15 beynim değil, yandı ya. Evet, 15'teyiz. Reca, dedirtme bana. Aa, Hayır, anlamış gibi yapalım. <gülüyor> abi çok iyi ya. Sürekli aynı simülasyonu gibi bu ya. Aa. Erçuman abi? Alo. Ay çok kötü. Arkadaşlar düşünsenize bir de hayattan Anladım mesela biliyorum. öldüğünüz zaman baga giriyormuşsunuz. Sürekli aynı şey, aynı şey, aynı şey tekrarı duruyormuş. Ve siz bunu biliyor musunuz? Çok kötü değil mi? Mükemmel mi olur? Sürekli denizi kanser etmek. için har har, har düşünsen sürekli kanser etmeye geliyormusunuz. Abi, sen bunu mu düşün? Aklıma niyeyse bu geldi? Evet, süper olur mu? <gülüyor> Onun'un onun, anı. Onu. Öyle de deme de yani evet garip Oğlum, bir olay. Şey şey işte. Storlar düştü lan. Evet amaç. Mi? Neyse öylesine herhalde. Nasıl böyle gelmiyor mu? Gelir diyor. Aha! O ne lan? Ne? Wow. Vallahi ben tutmadım bunu. <gülüyor> bunu ben tutmadım. Bir dakika Kemal, ben gidiyorum. <gülüyor> Oğlum gitseniz ya şundan. Orospu... Adam diyor ki insan gibi bak 40 yılın başı erkeğe cevap vermişim. <gülüyor> abi bir şey sorabilir miyim yazmış. Ben de buyur kardeşim yazmışım. Kaç yaşındasın abi demiş. De dedim ki abicim 30 oldum. Öyle davransan o zaman orospu çocuğu yazmış. Abi. Bak mesajlaşma bu kadar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür Yok. ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. En iyi en kral abonemsin. Umarım e, BMV olur mu var ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bak yersen haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çok önemli çana tıklamayı yaptım. Çok fazla. Abonelikler olduğun için çok sağ yar anı yelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya ama yani şimdi ben gel yani bu benim başıma geliyor anladın mı? Ya, bu benim başıma geliyor. Gerçekten ben bunu da çekiyorum herhalde ya yanlışlıkla mı oluyor anlamıyorum ki. <gülüyor> ya niye niye niye? Olsa olsa bana oluyor anasını satayım zaten böyle şeyler. Küfürsüz ya imkansız abi imkansız ya. Sonra bu kız niye deliriyor? Yapacak bir şey yok. Harbiden kaldık böyle baka gerideki.